Bizden 8 a kare çarpı b üzeri 5 çarpı c küp ifadesinin küp kökünü sadeleştirmemiz isteniyor. Küp köklü bir ifadeyi çarpanlarına ayırmanın en kolay yolu, ifadenin içindekileri tam küp sayı olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayırmaktır. Tam küp olan sayıların küp kökünü alıp, kök işareti dışına taşırız. Geri kalanları da işaretin içinde bırakırız, tamam. Öncelikle 8'e bakalım tam küp sayı olarak çarpanlarına ayrılabilir mi, ya da kendisi bir tam küp sayı mı diye bakalım. 8 eşittir 2 çarpı 4. 4 eşittir 2 çarpı 2. O zaman 8 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 ya da 2'nin küpü. Yani 2'nin küpü 8'e eşitmiş. Ya da 8'in kökü küp kökü 2'dir diyebiliriz. 8'in küp kökü 2'ymiş. Evet şimdi buradakilerle ilgilenelim. Kökü buraya tekrar yeniden yazalım. 8'i bu şekilde bırakacağım çünkü zaten bir tam küp sayı. 8 aynen kalıyor. a kare. Evet bunu 3 adet çarpınla ayıramayız. En azından şu an buna girmek istemiyorum, o biraz zor bir işlem. Neyse, a kare dedik, kare işaretini koyalım. b üzeri 5, evet bunu b küp çarpı b kare olarak yazabiliriz. Bu şekilde bir tam küp olan, bir de olmayan iki terim elde ediyoruz. En azından bunun küp kökünü alabiliriz. Daha sonra da c küp, evet zaten bir tam küp, c küp. Bunun küp kökü c'dir. O zaman çarpı c küp yazıyoruz. Sıralamayı biraz değiştirerek ifadeyi yeniden yazalım şimdi. İfadeyi küp kök işareti içinde 8 çarpı küp kök b küp çarpı küp kök c küp olarak yazdık. Evet buraya kadar bu terimi, bu terimi ve bu terimi hallettik. Bunlar küp kökünü alabileceğimiz sayılar. Diğer ikisini bu büyük kök işareti içinde bırakabilirim, oraya koyabiliriz. Çarpı küp kök a kare çarpı b kare. a kare çarpı b kare. Evet, 8'in küp kökü 2. b küpün küp kökü b, c küpün küp kökü c'dir. Bunları daha fazla sadeleştiremeyiz. Küp kök için zaten olabildiğince sadeleşmiş durumdalar. Çarpı küp kök a kare çarpı b kare. İşte bu kadar.